Bizde de, de, biz de, de. adamın kafasına bloktan bloktan sıkarız adamı Çık çık sivilin kafasına sıkarız çıkın dışarı Osman'a koyalım sivil var sivil var Çık çık çık çık Sivilin kafasına sıkarız çıkın dışarı Bizde de sivil var Sen kime ver bir dakika bir, dakika, bir, dakika. bir dakika, sivil ölür. Allah doğa iyi. Ya yani. Sivil, sivil ölür. atarsan Bu, sivil ölür polis. Bir adamla atarsan al, sivil ölür Bir Onum yırıl buradan taş at. Bu Sık. Sık. <gülüyor> ha, Bu kadar basit. Kaç. Yok. Bana ne Polis onu Bizim bir birlikte bir bir